Sağlara geri mi döndü? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım ona ki. Suvar. <gülüyor> Yaa! Bu ne oyunu lan? gel <gülüyor> gel gel gel. Onun Levo'ya ne olmuş lan? O kaç kilo verdi bu adam? Neredeydi? suratı vardı ya? Oğlum ne olmuş ne o ya? Ooo bayağı Try me big. User disconnected from your bugün oynarız lan bunu. Sumo. Ne oluyor? <gülüyor> Sunumuydu. <Sumo> <gülüyor> Aman akı, buradan da çık beni çık ya. <gülüyor> her yerde adam var, her yerde her evin seni bir adam var. <gülüyor> Ana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, her simulatorin böyle bir modu mu var? Sesi <gülüyor> Hıhahhhhhh Kambiyon dama atlarım, başına yakarım Bana kafama, okuma kafana takır takır sularam Kavar kek ecan o çok troloy ya. Amına koyayım korktum <gülüyor> amını sikeyim. Aha Teleferit. <gülüyor> <gülüyor> o bomba çok hoşuma gitti. You picked the wrong house, fool. <gülüyor> <gülüyor> Neden? ne cılızıydı ama. Bir adam dolaptan çıktı amına koyayım. Adam adam dolaptan çıktı. Arkaysız bakmıyor lan buna. Nende kakan ne anisi? Çık çık çık tamam geliyorum ben çık. Lütfen ya. <gülüyor> <gülüyor> araba benim aramam. Uzaklaş abi buradan. araba benim arabam. Git seni. Oo. Ben gitmiş herini sikeyim. Çok çok çok sonadım. Abi kaybettik. Amına koyayım kaybettik. Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanıyım. Ulan Batu da mı aldı DSLR e kameraya? Ya sikeyim amına koyayım ben de almak istiyorum ya. Almış mı? Yoksa bu normal mi ya? Yok oğlum bir net bu güzel bu. Bir oyunun. Cam gibi herif. Bir ben genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanıydım Yok abi çok fark var ya Kapatıyorum ben kamerasız yayın yapacağım ya Kamerasız yayın yapacağım ben Çok boka yarıyor oh. Bundan sonra Mitre'in gibi yayın yapıyorum Neyi süs <gülüyor> bye bye çekmiş. Güzel güzel. Bu, bunu araştıracağım. Hoşuma gitti. Buna daha iyi lens bulabilirsek böyle 100 300 400 lira farkla ne bileyim çok daha iyi bir görüntü alabilirsek 7000 lira pardon 5-6000 lira harcanır abi şu görüntü için. Işte. Devam. Dikkat et ayağına. Farka bak. Ne? Bu ne? Al abi 920. Hala aslında bu yeni de beni hayal ediyorum değil Bu arada benim de 920 ama Şu anki görüntüm Şu Batu'nun bu görüntüsüden daha iyi Çünkü ışıklarım iyi benim Işıkları iyi ayarladım DS'lere sanam da oluyor benimkini yoksa Dikkat ET AYARINI de Cam gibisin Furkan değil. Ya cam gibi cam. Nasıl takılıyorlar ya? Oo oh, yönetmen ne haber ya? Yazıklar. Bize unutamayacağımız bir hareket yapsın o şu an şimdi canlı canlı. Ölsen de unutmazsın terbiyesizlik yapma ya. Yani. Evet abi böyle yayınlarda naf falan çekmeyin abi. Ayıp lan bir şey bana. Netflix'i açıyorum abi şimdi. İzleyin. Aa bak yeni kamera. Ya anlıyor musun kedinin büyüklüğünü? It's quite big. Büyük yani. Impressive. Big it out sırtının önünü kesiyorum sana getiriyorum. Abi çek boyun bağa girmiş. Kusemiyorum. Hı. Kemal tır durmuyor. hemen seni almaya geliyorum sonra İyi akşamlar delikanlı Gülüş'ü görmek ister misin? Ha bu manyak! Bu manyak dayı! Bu manyak dayı! <gülüyor> <gülüyor> Kamera almadan bir konuşalım demiş Burçay Konuşalım yavrum ya Taktım kafayı oğlum ben o gün iyi görüntü vereceğim ya yani. I got made of diamonds Minecraft Evo's Minus Creepers none bite. So go and get to mining. Go. Mine's and die, ma, ma, mine for diamonds. Lan orospu çocukları. Seri okuyup oyuna geçelim artık. Yani ya. donut çayı e, şey oldu bu. Baba ama abone olmuşlar, okumayın mı? Ama hızlı oku. Ferit nasıl okuyor? <gülüyor> Do you ever <gülüyor> look at someone and wonder what is going on inside their head? Reward will be great Be <gülüyor> Now be home <gülüyor> Baba Gel <gülüyor> <Baba. gülüyor> <Hadi> buraya Yüreşelim Nani <gülüyor> Ya siktirdin nasıl bağladınız bunu? Ben bunu görmemiştim Bunu babama yollamam lazım ya çok iyi Baştan izleyeceğim. çok hoşuma <gülüyor> Oğlum benziyoruz lan harbiden Cidden ya yani sakallarım beyaz olsa saçlarım olmasa babam ama Babam benden daha yakışıklar ulan Haribo Haribolu onun adı Original Ayküvü Yunan Tanrısı Geçen ay abone olamaz Ananı s***** Ananı s***** Ananı avradım s***** Oğlum düştü lan şey düştü. Bak oğlum dur dur dur dur. Aha bu tavanı convertible mı? Tamir olmuş mu amına koyayım? Ne oluyor lan? Sadece tavanı açmak istemiştim. Ah oh, fuck. I can't believe you've done this. Ne oldu lan bug'a bu? <gülüyor> Kaldırımın kenarına <gülüyor> bir şey yapmasaydım. Adam beni sikmeye çalışıyor. Gündüz gündüz ya. Hayır. Silahları aynı anda indirelim mi? Bakın silah olay çıksın istemiyorum ben. Tamam, tamam. Bak arkanda <gülüyor> sikecek uzaklaş bak valla hissin fayda uyumlu olsun kardeşim yardım edin kusura bak babakla mı indirin şunu adamı şunları. sikiyor s***** gözümüzün önünde abi Lee orada keyifliğine zorlamasa beni kesebilir keko herhalde Aaa o zaman bunu da deneyeceğim. bunu denemezsem ayıp olur hazır o Oyun çok güzel ya Onan üst aa ölüyorum Onki <gülüyor> tolki Arkadaşlar acemi birliğinde tam San Modu alın, San Modu alın, Amelilere de sattı falan trollüyorlar gene. Allah'ım. Oh. Al abi. Allah Allah Allah Allah Allah. Al. Seri, al, seri al, seri al, seri al, seri al. Şu yarrak yazanı da bir banlayın <gülüyor> dur. Dur dur dur. Turistleri amına koyayım. Eski evdam değil mi de? <gülüyor> Çok iyi ya. Cevap çetik. Amel akımlım. Cevap çetik. Abi iyi <gülüyor> What? What the fuck? Arkadaşlar, nereden acaba... buldu bunu acaba? Bin yıl önceki gemi birliğinde, Tamam, sam modu alın. Ha askerlik emlak. Sam moda alın. alın. Amelleri dış attı, kontrolliyorlar gene. Ah. Al abi, Allah Allah Allah Allah Allah al, al, seri al, seri Nasıl al, al, al, al, al şey seri al, seri al. Şu yarrak yazanı da bir banlayayım dur. Dur <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Aaa dur. Lan sen yeni eve mi geçtin diyor biri. <gülüyor> kalp nasıl yapılıyor lan? Biri kalp yapmadım hiç. Şu bende klavyede bulamıyorum bunun tuşunu.